Merhabalar hoşgeldiniz ben Enes Hoca bugünkü yayınımızda sizinle birlikte Voice of America sitesinde Learning English kısmında bir atasözü sizinle birlikte bu videomuzda inceleyeceğiz şimdi Voice of America sitesini sizlere önerebilirim burada başlangıç orta ve ileri düzey şeklinde 3 ana grup başlığı altında pek çok metin var Buradaki metinleri, reading metinlerini okuyabilirsiniz ve aynı zamanda bunlar seslendirilmiş. Burada da listening de yapabilirsiniz. Biz de bu site üzerinde bir reading metnini birlikte çözülmeyeceğiz. Şimdi buradaki ifade don't bite the hand that feeds you. Bite ısırmak anlamına geliyor. Hand, el. That bir marker ne demiştik? Relative Close Marker'ı. Feed, beslemek, you, sen. O halde nasıl söyleyeceğiz? Seni besleyen eli ısırma. Veya seni yediren, içiren artık feed burada beslemek, hayvan beslemek. Bir şey yedirmek, içirmek anlamında. Yani sana ekmek veren eli ne yapma? Isırma. Bu e, atasözünü biz de Türkçemizde kullanıyoruz. Ne diyoruz mesela? E, biraz uzak ama besle kargayı oysun gözünü diyoruz değil mi? Biz onları bes, o kargayı besliyoruz ama gözümüzü oyuyor yani ısırıyor. Veya şu şekilde baktığımızda ise ne var? Yemek yediğin tasa tükürme anlamında da biz Türkçemizde bunu kullanıyoruz. İngilizcesi de neymiş? Don't bite the hand that feeds you. Şimdi e, okumaya başlayalım. Relationships between people can be complex. İnsanlar arasındaki ilişki karmaşık olabilir. Between x ile de e, and ile de kullanılabilir. Between x and y şeklinde olur. And ile kullanılmadığı zamanlarda olabilir. So bundan dolayı To help, there are some good rules to follow. Bundan dolayı yardım etmek için ne vardır? Vardır. Birkaç iyi kurallar. Takip edilmesi gereken birkaç iyi kural vardır. For example, örneğin, when dealing with people, bakın, when artı gerant yani ING yapısı gelmiş. Burada bir kısaltma söz konusu. People at work or with a friend. Örneğin diyor bir insanla birlikte, bir iş yerinde ya da bir arkadaşla birlikte. It is usually a good idea to stay calm and be is going. Mücadele ederken, başa çıkarken. Deal with, başa çıkmak, bir problem, sorun ile birlikte uğraşmak, onunla başa çıkmak anlamına geliyor. It is usually, o genellikle iyi bir fikirdir. O dediğine, hani şurada söyleyeceği kurallar. To stay calm, şimdi söyledi, sakin kalmak, bu kurallardan birisi. And be easy going ve... Kolay bir şekilde gitmek. Yani şunu demek istiyor. Huyuna gitmek. O kimseye ulu, ılımlı olmak, uygun olmak, uysal ve uyumlu olmak, sakin kalmak genellikle iyi bir fikirdir. Bir arkadaşla veya iş yerindeki insanlarla problem yaşadığınızda. Personal or working relationships can be damaged if you shout out other people. Or get angry with someone. Şimdi if yapısı bizim e, sebebimizi ortaya koyacak. Bir şart edatı geldi. Kişisel veya çalışma ya da iş ilişkileri can be damaged. Hasar görebilir. Eğer siz bir insana bağırırsanız ya da get angry with someone. Eğer bir kimseye sinirlenirseniz. O zaman sizin personel yani kişisel ve iş ilişkileriniz hasara, zarara uğrayabilir. This is especially true. If that certain someone helps you in a meaningful way, like making sure you get paid. This is especially true. Bu gerçekten doğrudur. Eğer bu belirli kimseler, Helps you size yardım ederse ne konusunda in a meaningful way anlamlı manalı bir yolla ne gibi like making sure you get paid ee, sizin ödeme yapmanızdan emin olduğu gibi işte anlamlı bir yol ile e, size yardım etmez, ederse bu gerçekten doğrudur. To describe that situation, the English language has a very useful expression. Bu durumu uh, tanımlamak için İngiliz dili has sahiptir. Çok kullanışlı bir ifadeye sahiptir. To bite the hand that feeds you, seni besleyen eli ısırmak. This phrase means that you act badly toward the person. Bu ifade anlamına gelir ki sen eylemde bulunursun kötü bir şekilde. Kime doğru kime kötü eylemde bulunursun? Bir kimseye karşı. O kimse kimdir? Who is helping? Yardım eden. Or has helped ya da daha önce yardım etmiş sana. Bu ifade sen sana yardım eden ve daha önce sana yardım etmiş olan bir kimseye karşı kötü bir şekilde bir eylemde bulunman anlamına gelir. When you bite the hand that feeds you, you are being unthankful, ungrateful, unappreciative. Eğer sen, sen diyor, sa sana yiyecek veren eli ısırdığında, sen teşekkürsüz e, ve nankör ve minnettar olmayan kişi olursun. Ee, buradaki minnettar anlamına geliyor. An ifadesiyle bu olumsuzluk kazanıyor. And that is a lot of an words. Bu, bakın buradaki anlardan bahsediyor olumsuzluk yapan. Bu bir kelimenin önüne gelen ön eklerden bir tanesi. Bununla ilgili önek ve son ek videomu kanalından izleyebilirsiniz. Kelimelere kattığı manaları anlatmaya çalıştım. Ve bu nedir? Pek çok an kelimesidir. In other words, bir başka deyişle, bir başka kelimelerle anlatmak istersem You turn against, attack, and even harm someone who is helping you. Sees Size yardım eden bir kimseye, bir kimseye döner, saldırır. Ona karşı dönersiniz, saldırırsınız ve hatta ona zarar verirsiniz. We often use this expression as a word of advice. Biz bu ifadeyi genellikle öğüt sözcüğü olarak kullanırız as in don't bite or your should not bite the hand that feeds you nasıl kullanılmışız şöyle şöyle gibi kullanırız işte ısırma işte tükürme işte yemek yediğin kaba tükürme gibi gibi now let's use it in an example şimdi onu bir örnek içerisinde kullanalım let's say farz edelim ki söyleyelim ki diyelim ki bir kimse comes to your place. Sizin mekanınıza geldi. Nereye? İş mekanınıza, iş yerinize. And wants to buy something from you. Ve sizden bir şey satın almak istedi. Or even offer you a chance at a new job. Ya da size yeni bir iş fırsatı sundu. But you ancak siz in return cevap olarak are due To that person. Siz bu insana ne yaptınız? Kaba bir dönüş sergilediniz. Kaba oldunuz. In return bu e, teklif karşılığında yani siz rude oldunuz. Kaba oldunuz. In that case bu vakada I could say to you. Sana şunu söyleyebilirim. You should not bite the hand that feeds you. Seni besleyen ele ısırmamalısın. This expression can also mean to turn against someone who helped you in the past. Bu ifade ayrıca geçmişte size yardım eden bir kimseye e, karşı dönme yani karşı gelme anlamında e, gelebilir. Turn against, düşman olma da diyebiliriz. Bir kimseye karşı olma, düşman olma, aleyhine olma. Use this way. Bu yolla kullanıldığı zaman, burada when varmış gibi düşünün. Bu yolda kullanıldığında, you do not show respect for someone who has been there before you. Sizin için orada bulunan bir kimseye saygı göstermezsiniz. Some people say this phrase goes all the way back to ancient Greece. Bazı insanlar e, bu deyimin e, tamamen e, antik Yunan'a gittiğine dayandığını na, inanır söyler. Burada all the way back işte e, şuraya kadar tamamına kadar işte geçmişe kadar anlamında e, bir ifade. The Sappho was said to have used it over 2,600 years ago. E, şa şair Sapo'nun onu 2600 yıl öncesini aşkın bir süre önce kullanıldığını, kullandığını e, söylenir. Kullandığı söylenir. Other experts claim that diğer uzmanlar iddia eder ki Aesop's Fables, bu Aesop'un fabıllarının birisinde neymiş ismi? The gardener and his dog. Bahçıvan ve onun köpeği fabılında bu ifadenin bir örneğini gösterir. The story goes something like this. Hikaye şunun gibi olmuştur, şöyle olmuştur. A gardener's dog was playing in a garden near a well. Bahçıvanın köpeği bir kuyunun yanında bahçede e, oynuyordu. And then fell in ve daha sonra kuyuya düştü. The owner ran to help ve köpeğin sahibi yardım etmek için koştu. He reached his hand into the well to pull out his dog o kolunu kuyunun içerisine uzattı köpeğini dışarıya çekmek için but as the man did this ancak adam bunu yaptığı zaman when anlamında the dog bit him on the hand köpek onun elini ısırdı What very ungrateful behavior. Ne kadar e, minnettar olmayan, nankör bir davranış. I only came to help. Ben sadece yardım etmek için geldim. Said the gardener. Bahçıvan söyledi. So, böylece he left the dog, o köpeği bıraktı and walked away. Ve oradan uzaklaştı, yürüdü, gitti. The dog bit that hand that feed him. Köpek kendisini besleyen bu eli ısırdı. Buradaki that bu demek. Buradaki that relative clause markarı olan demek. Kendisini beslediği el eli ısırdı. And that was a big mistake. Bu büyük bir hata idi. Here is another example. İşte bir başka örnek daha. Let's say, farz edelim ki, söyleyelim ki I am working as an interior designer. Ben bir iç mimar olarak çalışıyorum. I go into people's homes and decide how to improve them. İnsanların evlerine giderim ve nasıl onları geliştirebileceğimi işte düzenleyebileceğimi, tasarlayabileceğimi karar veririm. Buna karar veririm. I chose everything from wall paint and floorings to artwork, tables and chairs. Ben her şeyi seçerim. Nereden nereye kadar? From'dan to'ya kadar. Yani duvar kağıtları ve zeminle Zeminlerden, sanat işleri, tablo ve sandalyelere kadar her şeyi seçerim. Now because I own my own business. Şimdi ben kendi işime sahibim. My clients are very important to me. Benim müşterilerim benim için çok önemlidir. They are my bread and butter. Onlar benim ekmeğim ve yağımdır. Meaning my earnings are based on the money they pay me. Ne anlamına gelir? Meaning anlamına gelen benim kazancım dayalıdır. Neye? Paraya. Nasıl para? That they pay me. Onların bana ödedikleri paraya dayalıdır. Benim kazancım. Buradaki ekmeğim ve yağım. Bu anlama geliyor. If my clients are happy with my work. Eğer müşterilerim benim işimle mutlularsa they will tell the other people. Diğer insanlara benim işimden bahsedecek. Böylece iyi müşteri başka iyi müşterileri çağırmış olacak. And that word of mouth. Ne demiş word of mouth'a? Oral communication. Ağız yoluyla olan iletişim. Business means more work and more money for me. Bu bir insanın işini yaptım. O da başka insana beni tavsiye etmesi işi. Ne anlamına gelir? Daha fazla işe ve benim için daha fazla para anlamına gelebilir. But there is a problem. Ancak bir problem vardır. I have a difficult client. Bir zor bir müşteriye sahibim. He is always changing his mind about design decisions. Tasarım kararları hakkında o fikirlerini her zaman değiştirir. Does not communicate well. Ee, onunla iyi bir ilişki kuramam diyor. O iyi bir ilişki kurmaz. So bundan dolayı small issues often become big problems. Bundan dolayı bu yüzden... Küçük sorunlar, meseleler, konular genellikle büyük problemlere dönüşür. What should I do? Ne yapmalıyım? One On one hand, bir tarafta I could tell him to find another interior designer. Ona bir başka iç mimar bulmayı söyleyebilirim. On the other hand, öte yanda yani bir tarafta bunu yapabilirim. Öte yanda da I could just find a way to work with him. Onunla çalışabilecek bir yol bulabilirim. If the economy is weak, eğer ekonomi e, zayıf ise it may not be good idea to lose a client. Bir müşteriyi kaybetmek iyi bir fikir değildir. Even a difficult one. Hatta zor olandan biri olsa bile. Buradaki van, buradaki müşteriye gidiyor. I decided to not bite the hand that feeds me. Beni besleyen eli ısırmamaya karar verdim. And put up with the difficult client. Ve put up with uh, sabretmek. Bu zor müşteriye sabretme kararı verdim. To yine buraya gidiyor. Putun başına. If the economy improves, eğer ekonomi gelişirse, uh, then o zaman I can show him the door. O zaman ona kapıyı gösterebilirim. And that's our show for today. Bizim bugünkü dersimiz diyor buraya kadardı. Try using this expression. Bu ifadeyi kullanmayı dene. Have you ever bitten the hand that feeds you? Hiç el ısırdın mı? Ya da senin elini bir kimse ısırdı mı diyor. Until next time bir sonraki sefere kadar diye bu yazı yazan kişi. Burada kelimelerimize bakalım. Ungrateful, not feeling or showing thanks for favors. Help, gifts, itece. It. İşte yardım gibi, hediye gibi bu güzel şeylere karşı bir teşekkür hissetmemek, göstermemek, nankörlük, nankör olmak. Yine aynı şekilde not giving recognition or thanks for something, bir şeye teşekkür etmemek, vermemek, minnattar olmamak. Ruth not having or showing concern, ilgi göstermemek, saygı göstermemek, ee, neye haklara, duygulara, diğer insanlara, kibar olmamak. Gardener bir kimse zamanını ekmeye, bitkileri ekmeye ve e, bahçe işleriyle uğraşmaya uğraşan kimse bahçıvan. Client bir kimse profesyonel öğüt servis veya başka bir şey kullanan kimse. ve buna müşteri diyebiliriz. Bu da e, ağız yoluyla yapılan iletişim diyeceğiz. Buna sözlükte ne diye geçmiş tam olarak bakarsak. Tabi ağızdan ağza yayılmak, dilden dile intikal etmek dedikodu anlamına geliyor. Sözlü olarak yani sözlü iletişim. Show some the door bir kimseye kapıyı göstermek. Bu da ne demek? Bir kimseye argo, argo bir ifadeyle bir kimseyi hızlı bir şekilde kovmak. Başından atmak anlamına geliyor. Kıymetli dostlar videomuz buraya kadardı. Sizinle birlikte bir deyimi ele aldık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.